Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar güneş akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta akrep burcunda yeni ay doğacak yeni ay öncesinde ay hafta boyunca küçülen fazla başak terazi akrep burçlarında ilerlerken sizin için de özellikle uzak hedefleriniz projeleriniz ...kariyer alanındaki bazı sorumluluklar, görevler... ...bunları tamamlamak için, gözden geçirmek için fırsatlar yaratabilir. Özellikle geçtiğimiz haftalarda başlamış olan konular varsa hayatınızda... ...bunların sonuçlarını alabileceğiniz, tamamlayabileceğiniz bir haftadasınız aslında. Meşguliyetleriniz çok olabilir. Hafta başından itibaren biraz mesuliyetler öne çıkabilir. Yorulabilirsiniz de ama sonuçta gerçekten... E, hafta sonunda bazı amaçlarınıza da ulaşmış olabilirsiniz. Bu hafta Merkür 11 Kasım'la beraber Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Bir aralık kadar Merkür Akrep Burcu'nda aslında oldukça güçlü bir pozisyonda. E, bu her ne işte uğraşıyorsanız uğraşın derinlemesine ilgilenebileceğinizi gösteriyor. Hesap işlerinde daha başarılı olabilirsiniz bu dönemde. Bazı detayları fark edebilirsiniz. Bir proje üzerinde de hazırlıklar anlamındaki da bilgi Paylaşımlarında daha hırslı, kararlı olmanız, her şeyi daha iyi bir şekilde organize etmeniz mümkün görünüyor. 14 Kasım'la beraber Mars Retrosu da tamamlanacak bu hafta. Biliyorsunuz 10 Eylül'den bu yana Mars Koç burcunda geriliyordu. Ve sizin biraz hani özel hayatınız, içsel huzurunuz anlamında sıkıntılı bir süreçti aslında. Zaman zaman belki AA aile üyeleriyle sıkıntılar yaşadınız, evdeki mesuliyetler biraz sizi zorladı Mars şimdi koç burcunda ileri harekete dönecek 6 Ocak kadar da ilerleyecek hala daha koç burcunda tabi bu yine eviniz yuvanız özel hayatınızda meşguliyetlerinizin olabileceğini işaret ediyor ama bu süreçte daha hızlı bir şekilde sonuçlar alabilirsiniz yani harcadığınız emeğin karşılığını alabilirsiniz yine de aile ilişkilerine özellikle dikkat etmekte ev ortamındaki mesuliyetleri mücadeleleri biraz daha dengeli ele almakta fayda var Hafta sonu 15 Kasım'da 23 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek. Hayatımızda yeni enerjiler demek. 11. evinizdeki yeni ay. Ve üstelik sizin burcunuzdaki Jüpiter ve Pyruto ile de çok güzel bir açıda. Demek ki bu yeni ay hayatımızda bize güven verecek. Ya da aradığımız istikrarı ne, istikrar neyse ya da arzu ettiğimiz o e, kontrol belki bir işi yönetmek istiyoruz bir işte bir projeyi yönetmek istiyoruz ya da bir projemiz var hayata geçirmek istiyoruz orada bir yetki istiyoruz bunları bize verebilecek bir yeni ay döngüsündeyiz Evet projeleriniz hedefleriniz idealleriniz neyse daha rahat harekete geçebilir gereken yerlerle temaslarda bulunabilir teklifler yapabilirsiniz bunların geri dönüşünün çok olumlu olması mümkün Maddi manevi size başarılar getirebilecek, çok kısmetli, çok güçlü bir yeni ay döngüsü başlayacak. 15 Kasım'da beraber sevgili oğlaklar bunu değerlendirmeye çalışalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.